Sevgili Yeni Mesaj TV YouTube izleyenleri sizleri ödüllü bir bilgi yarışmasına davet etmek istiyoruz. Her pazartesi saat 21'de Bağımsız Türkiye Partisi kadın kollarının YouTube adresinde düzenlenen ödüllü bilgi yarışmamıza aşağıda açıklamalar kısmında vermiş olduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.